yanımızda götürdüğümüz evrim yükü bu. Peki bu bize geleceğimiz hakkında ne söylüyor? Çocuklarımız için kaçışın olmadığı bir sıkıcı tekrarlar dizisinden mi ibaret olacak? Bana umut veren bir hikaye biliyorum. Değişebileceğimiz anlamına gelen bir yaşam destanı. Zamanda bu kadar uzaktan ...ne kadarının doğru olduğunu bilmek zor. 2000 yıl kadar önce meydana geldi. Bizim için uzun bir süre. Ama kozmik takvimde sadece yaklaşık 5 saniye önce. Kozmik takvim zamanın tamamını tek bir yıla sıkıştırır. Evrende hala çok genç, hala çok yeni olduğumuzu idrak etmenin daha iyi bir yolunu bilmiyorum. Büyük patlama bir ocakta oldu kozmik yılımızda 31 aralık gece yarısı da tam şu an. Kozmik evrimin tamamı neredeyse 14 milyar yıl tek bir dünya yılına sıkıştırıldı. Kozmik takvimde sadece 5 saniye önce ki bu yaklaşık 2200 yılı temsil ediyor. Dünyanın büyük kısmı mutlak hükümdarların elindeydi orduları gezegeni kasıp kavuruyordu nereye gitseler işkence tecavüz cinayet ve toplu köleleştirme götürüyorlardı ama Makedonya adında kuytu geri kalmış bir yerden genç bir adam çıktı ...ve 10 yıldan kısa sürede Adriyatik'ten Hindistan'daki Indus nehrinin ötesine uzanan bir imparatorluk kurdu. Büyük İskender o süreçte amansız Pers ordusunu ezip geçti. Yaklaşık olarak aynı zamanda Kral Chandragupta Kuzey Hindistan'ın tamamını fethetti. Ölümünden sonra tahta oğlu Bindusar'a geçti.